Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarihsiz ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Elif Ömer Tarıkmaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Gününe çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olacak. Sosyal cep Haber, pinterest Haber. Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, İnketin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grand Life, Facebook Tarık Haber YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık, Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer ya sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak. Bigolive'da yayındayız değerli dostlar. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Sözcülerin uç canlı yayında yayında YouTube canlı yayın kanalımız Tarık Avcı'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlısı değerli dostlar ki kanalımız Stark Haber gibi bize ulaşabilirsiniz. can yani live da yayında ise pandemi kanalımız tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz Her evet, genel yani Twitter'da sohbet odalarına yayındayız. Twitter'da meziğe takip edebilirsiniz. izleyenler, ilk haberimize geçiyoruz Değerli dostlar Yaklaşık bir saattir Bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz Son dakika haberine göre ve Kabul edildi Üretim, üret, öğrenim kredisi kuru korumalı mevduat Son dakika haberine göre teklif mecliste kabul edildi üret, öğrenim kredisi kuru korumalı mevduat Son dakika haberine göre Milyonları ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kabul edildi Teklifte öğrenim kredisi, kuru koruman mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeler yer alıyordu. Yasa aşam birlikte öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar ödeyecek. Kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Peki kritik ve başka hangi maddeler yer alıyordu? İşte milyonları etkileyecek o düzenlemeler. Bansın. Finans, ekonomi. Son dakika, kritik teklif mecliste kabul edildi. Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat. Son dakika, kritik teklif mecliste kabul edildi. Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat. Son dakika haberi, milyonları ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifte öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması turizm payı oranları gibi düzenlemeler yer alıyordu. Yasalaşan teklifle birlikte öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Kur korunalı mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Peki kritik teklifte başka hangi maddeler yer alıyordu? İşte milyonları etkileyecek o düzenlemeler. Son dakika.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 İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek. 2. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına. Fiilen yurt yurtdışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurtdışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak. Üçüncü, bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az iki yıl elde tutmaları şartıyla vergi usul kanununun değerlemeyi ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde yetmiş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 Yüksek öğrenim kredi ve yurt hizmetleri kanununda yapılan değişiklikle öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişkiye kesilenler, iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. İli çalışan yüz binleri ilgilendiriyor. Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı.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 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK, bir banka ya da banka grubu için faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkili olacak.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 2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 31 Aralık 2022'ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek. Sermaye azaltımında vergilendirme Sermaye kaynak aktarımından itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa,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 Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak. İçme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü tetkip ve tahsil bedellerinden il özel idarelerince 30 Eylül 2022'ye kadar ödenmemiş olan alacak tutarları, serileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri Anayasa Mahkemesinin, zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan başkanlık ve yargı tay, danıştay, sayınştay başkan ve üyeleri arasından seçilen üyeleri, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönecekler. Boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olacak. Yüksek öğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine ayrıldıkların yüksek öğretim kurumuna veya uzmanlık alanlarına göre talep ettikleri üç yüksek öğretim kurumundan birine atanacaklar. Üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile raportörler arasından seçilenlerle yüksek öğretim kadrosundan seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini görev süresi bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği kadrosuna atanacak. Yaş haddine kadar görevlerine devam etmeleri öngörülen üyelerden yaş haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye tabi olacak. Bu hükümler, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Finansman şirketlerinin, redilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde yapmaları zorunlu olan sözleşmeleri, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak da yapılabilecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilosu 100.000 TL'den satılıyor. Duyan geliyor. Avrupa'dan. Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor. Vatandaş sonunda isyan etti. Sıptan flash maaş hamlesi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dediğimiz gibi bir bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler Trabzonspor Rencavaros'u ağırlıyor UEFA Parikin'le heyecanlı Ve maçta ilk gol de geldi bu arada Değerli izleyenler şu an e, Trabzonspor Rencavaros karşısında 1-0 önde ve maçta 7. dakika oynanıyor değerli izleyenler 40. Dakika, Maçta 40. dakika oynanıyor ve Golü 7. dakikada Bakasitaz kaydetti değerli izleyenler Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya Karalarımızdan takip edebilirsiniz Neredeyse yanıyorlarmış, anlattığı hikayeyi duygulandırdı, teklifini zor kabul ettirdi değerli izleyenler. Anlattığı hikayeyi herkes duygulandırdı, teklifini zor kabul ettirdi, neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlarmış. Youtuber Adem Meta'nın programına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşadığı gerçek bir olayı anlattığı ile hem yüreklere dokundu hem de sevilme, sevilmenin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu izleyenlere gösterdi. Antalya'daki yangında ev yanan İbrahim amca ile olan diyaloguna değinen Bakan Kurum İbrahim amca'nın neden neden evinde yanmak üzere olduğunu, eşine olan sevgisini ve sonunda kavuştukları evini anlattı. İşte sosyal medyada gündem olan o andan detaylar. Haber, haber, güncel. Anlattığı hikaye herkesi duygulandırdı. Teklifini zor kabul ettirdiğinlere neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlarmış. Anlattığı hikaye herkesi duygulandırdı. Teklifini zor kabul ettirdiğinlere neredeyse yangında eşiyle birlikte evde yanıyorlarmış. Youtuber Adem Meta'nın programına konuk olan Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaşadığı gerçek bir olayı anlattığı hikayeyle hem yüreklere dokundu hem de sevilmenin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu izleyenlere gösterdi. Antalya'daki yangında evi yanan İbrahim amcayla olan diyaloğuna değinen bakan kurum, İbrahim amcanın neden evinde yanmak üzere olduğunu, eşini olan sevgisini ve sonunda kavuştukları evini anlattı. İşte sosyal medyada gündem olan o anıdan detaylar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Youtuber Adem Meta'nın programına konuk oldu. Sohbet sırasında bakan kurumun anlattığı bir hikaye izleyen herkese çok dokunaklı geldi. Üstelik hem sevginin gücünü ortaya koyan hem de güzel bir sonu olan bu hikaye, bakan kurumun Antalya'da bizzat yaşadığı bir olayı içeriyordu. İşte Antalya'daki yangında az kalsın felçli eşiyle birlikte evinde yanacak olan o amcanın ve yeni evlerinin hikayesi. Bakan kurum, Antalya'daki yangında Antalya'ya gittiğini ve tespit yapmak üzere yanmış bir eve girdiklerini söyledi. Evin içinde yaşlı bir amcanın olduğunu gören bakan kurum, amcaya bu evin yıkılacağını, Burada durmaması gerektiğini ifade ettiğini ve neden burada durduğunu sorduğunu anlattı. Evin içine girdiğinde ise yanmış evin içerisinde bir tane felçli teyzenin olduğunu gördüğünü belirtti. İsminin İbrahim olduğunu öğrendiği amcaya hadi hemen seni alalım, çadır kuralım, konteyner getirelim, sen burada durma teklifini yönelttiğinde bakan kurup, İbrahim amcadan buradan gitmeyeceğini, çünkü eşini yalnız bırakmayacağını söylediğini anlattı. Az kalsın evde birlikte yanacaklarmış. İtayenin devamında ise İbrahim amcanın orada kalmaktaki ısrarının yürekleri ısıtan o nedeni anlaşıldı. Bakan kurup, çevreden soruşturduğunda, yangın çıktığı zaman İbrahim amcanın yaşlı olduğu için felçli eşini kaldıramadığını, kendisi çıkabilecek olsa da eşini bırakmadığını ve bu nedenle eşiyle beraber az kalsın evde yanacaklarını öğrendiğini söyledi. Ardından komşularıyla beraber yaşlı amcanın felçli eşinin dışarı çıkarıldığını ve o sayede kurtulduklarını anlatan bakan kurup, Dinlediği bu olaya çok üzüldüğünü, amcanın eşi için yaptıklarının çok önemli, kıymetli olduğunu ifade etti. Bakan kurumdan gel bu evi yıkalım, sana yenisini yapalım teklifi. Bu olayı öğrenen bakan kurum, İbrahim amcaya gel bu evi yıkalım, sana yenisini yapalım teklifiyle gittiğini ancak amcanın ben evimi yıktırmam diyerek teklifi başta reddettiği söyledi. Ardından bakan kurum İbrahim amcaya tamam senin ev burada kalsın. Sana bir konteyner vereceğiz. Senin de evini 15 günde yapacağız. Tamam mı dediğini ve amcanın da tamam, öyle olursa olur diyerek teklifi kabul ettiğini belirtti. Bunun üzerine bakan Kurum, amcanın evini hızlıca 15 günde yaptıklarını anlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. NATO'dan Türkiye'ye teşekkür. Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi. İstanbul için büyük tehlike. Ama haber devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Peş peşe gelişmelerin ardından merak eden ceza açıklandı. Görüntüler infar yaratmıştı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de bir hastane yoğun bakımında çekilen görüntüler sosyal medya gündem olmuştu. Yaşlı bir kanal eziyet edilen sağlık çalışanlarının yer aldığı görüntüler izleyenlerin işini sızlatmıştı. Bakanlık kanal olayın ardından hemen hareketi geçip soruşturma başlatmıştı. Son gelen bilgiye yere göre görüntülerde yer alan sağlık çalışanları üçer yıl meslekten men edildi. Haber. Haber. Güncel. Görüntüler infial yaratmıştı. Yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu, 3 yıl mesleklenmeyen. Görüntüler infial yaratmıştı. Yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu, 3 yıl mesleklenmeyen. denmeyen. Son dakika, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de bir hastanenin yoğun bakımında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşlı bir kadına eziyet eden sağlık çalışanlarının yer aldığı görüntüler izleyenlerin içini sızlatmıştı. Bakanlık şikandal olayın ardından hemen harekete geçip soruşturma başlatmıştı. Son gelen bilgilere göre görüntülerde yer alan sağlık çalışanları 3 er yıl meslekten men edildi. Son dakika haberi, Ataşehir'de bulunan özel hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başlamıştı. Personel, yoğun bakımdaki hastayla dalga geçmişti. Bu hastane hakkında 27 gün sonra flaş karar. 3 yıl men edildiler. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarının 3 er yıl meslekten men edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, 5 Ekim 2022'de sosyal medyada yayınlanan ve bayımdır içeren köy hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın hemen harekete geçerek aynı gün ilgili hastanede inceleme başlattığı, hastanenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Olayda adı geçen 7 sağlık meslek mensubu hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, bunlardan 4'ünün tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve sürecin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi. İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kurulu'na intikal eden dosya, 19 Ekim 2022'de görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer üçer er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde sağlık meslekleri kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurunun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, İlgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur. Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan mesul müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir kurulum gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir. Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor. En dehşet vericisi kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlattığı hikaye duygulandırdı. Neredeyse yanıyorlarmış. Ama haber biterimiz devam ediyor yaklaşık değerli izleyenler. Bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'ye geri dönüyor, Jesus görünce çıldırdı, bana onu getirin dedi. Sedonun başına kiralık olarak gitmişti, Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Süper troz süperlikte maç eksiği olmasına rağmen, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, UEFA Liginde de, de, de, de yoluna devam ediyor. Sarla acüretlerinin teknik direktörü Jorge Jesus her maçta yaptığı rotasyona dikkat çekmişti. Portekizli çalıştırıcı sadece kale ve savunma hattında fazla manevra şansı bulamadı. Cesus savunma hattındaki eksikliği göz önünde bulundurarak takviye istemişti. Yönetim de sezon başında Göztepe'ye kiralanan Emir ortaklığı geri çağırmayı planladı. Spor. Spor. Fenerbahçe. Sezon başında kiralık olarak gitmişti. Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye Ana haber Ana haberdeyim üretmenim. Sezon başında kiralık olarak gitmişti. Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Spor Toto Süper Lig'de maç ekşi olmasına sağ rağmen liderlik bu defa Avrupa Liginde de yoluna devam ediyor. Sarı Lacı Vertlilerin teknik direktörü Zorge Jesus, her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, sadece kale ve savunma hattında fazla manevra şansı bulamadı. Jesus, savunma hattındaki eksikliği göz önünde bulundurarak takviye istemişti. Yönetim sezon başında Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya'yı geri çağırmayı planladı. Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 26 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başından beri neredeyse her maçta rotasyona giden teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattındaki alternatifsizlikten ötürü bu bölgede fazla değişim yapamamıştı. Transferde önceliğim stoper olacaktır diyen Jesus'a yönetimden bir sürpriz geldi. Jesus'un elini güçlendirecek. Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'yi kiraladığı Emir Ortakaya'yı geri çağıracağı ve Jorge Jesus'un elini güçlendireceği öne sürüldü. Genç stopere ihtiyacı var. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henry'e ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandı, Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Göztepe'de şans buluyor. 18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de Lig'deki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, bu 19 milli takımda da iki maçta görev yaptı. İzmir ekibi sıcak bakmıyor. Gözgözde Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Menajeri babası. Emirin menajerliğini eski futbolcu olan babası ulaş ortakaya yapıyor deda en çok aranan haberler iletişim yardım Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor O iddiayla mahkeme sonu buz kesti. define çıkarmak için mezarlığa kan lazım dedi değerli izleyenler. O iddiayla mahkeme sonu buz kesti. define çıkarmak için mezarlığa kan lazım intihar ol olduğu ileri sürüyordu dedi. Koca elinde gerçekleşen sıra mahkemeye ilgili mahkemede ortaya çıkan atılan bir iddia kan dolmuştu. Kuzey evinde intihar ettiği öne sürülen gencin cinayete kurban gittiği şüphesiyle bir kişi tutlanmıştı Olay gecesi gece olan şahıs ortaya beş düşüren bir iddia Kendisinin Maktolium ve yargılanan iki kişinin definecilik işiyle uğraştığı ve tutuklu sananın eşinin mezarlıktaki defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söylediğini anlattı. Maktolium bu nedenle öldürülmüş olabileceğini belirtti. Haber, haber, yaşam. O iddiayla mahkeme salonu buz kesti. Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım intihar olduğu ileri sürülüyordu. O iddiayla mahkeme salonu buz kesti. Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım intihar olduğu ileri sürülüyordu. Kocaeli gerçekleşen sır ölümle ilgili mahkemede ortaya atılan bir iddia kan dondurdu. Kuzeninin evinde intihar ettiği öne sürülen gencin cinayete kurban gittiği şüphesiyle bir kişi tutuklanmıştı. Olay gecesi evde olan şahıs ortaya dehşete düşüren bir iddia attı. Kendisinin, Maktulün ve yargılanan iki kişinin definecilik işiyle uğraştığını ve tutuklu sandığın eşinin mezarlıktaki defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söylediğini anlattı. Maktulün, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini belirtti. Olay, 11 Temmuz 2021 tarihinde İzmit'te bulunan Tavşan Tepe mahallesinde meydana geldi. Kuzeni i evinde yatıya kalan Olcay Ersoy, 27, sabaha karşı silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar olduğu iddia edilen olaya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Haziran ayında Ş.T. ve kocası F.T.'yi gözaltına aldı. F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Ş.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yargılanmalarına başlandı. Ş.T. ve eşi F.T.'nin koca eli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık F.T., tutuksuz sanık ŞT, Olcay Ersoy'un ailesi ve avukatları Nurcan Özden, tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen FT, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, olay tarihinin akşamında eş, Olcay ve eşim bizim evde oturuyordu. Olcay benim eşimin akrabası olur. Eş ve Olcay alkol kullandı ancak ben kullanmadım. Evde birlikte oturduğumuz zaman zarfında komşumuz T ve eşi y bize geldi. Onlar da alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün etkisiyle Olcay ve eş arasında sözlü tartışma çıktı, ancak darp olayı olmadı. Tartışma sırasında eşim şey aralarına girdi. Bu esnada eş. Elini havaya kaldırdığı esnada eli eşimin yüzüne çarptı. Olcay eşeğe, sen ne yapıyorsun, diyerek çıkıştı. Bu tartışma üzerine eşiyi evden gönderdi. Bir süre sonra T ve eşi de evden ayrıldı. Daha sonra eşim ve çocuklar uyumak için üst kata çıktı. Biz Olcay ile aşağıda salonda kaldık dedi. Kaldırımdaki kadını ateş etti, sonra da. Sabaha karşı bir el silah sesini uyandım. Olcay Ersoy'un olay günü evlerine yatıya kalmak için geldiğini ifade eden F.T. Olcay'ın bizim evde yatıya kaldığı zamanlar oluyordu. O gün de bizde kalacaktı. O gece bana eşinden dolayı sıkıntısı olduğunu anlattı. Ancak ne sıkıntısı olduğunu anlatmadı. Karşılıklı iki çekiatta yattık. Daha doğrusu ben uyuyakaldım. Sabaha karşı bir el silah sesini uyandım. O heyecanla kalktığında Olcay'ın yerde yattığını gördüm. Bağırmaya başladım. Sonra üst kata çıkıp eşime seslendim. Olcay'ı kucakladığım gibi hastaneye götürdüm. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Olcay'ı ben öldürmedim. Olcay'ın silahın olduğundan haberi vardı. Daha önce gidip gelmesinden dolayı silahın yerini biliyordu. Olay tarihinde silahı görmedi diye biliyorum diye konuştu. Mıttım. Kendimi kıyacağım dediğini anlattı. TT'nin ardından eşi ŞTG'de savunması için söz hakkı verildi. Olcay Ersoy'un, halasının oğlu olduğunu söyleyen ŞT, ona biz baktık, biz büyüttük. Olay tarihinde eşimle düğüne gittik. Düğüne gitmeden önce Olcay beni aradı. Derdim var sana anlatmam lazım diyerek akşam bize geleceğini söyledi. Eşimle düğünden döndükten sonra Olcay ve eş bizim eve içkili bir şekilde geldi. Ellerinde de içki poşetleri vardı. Eş amcamın damadı olur. Bir süre sonra komşularımız da geldi. Olay tarihinde ben ve eşim alkol almadık. Eş sürekli Olcay'ın sözünü kestiği için aralarında tartışma çıktı. Aralarındaki soğukluk geçsin diye müzik açarak onları oyuna kaldırdık. Eş. Oyun oynarken bilerek mi bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum ama ellerini havaya kaldırınca yüzüme geldi. Olcay bunun üzerine eşeği evden korudu. Bir süre sonra komşularımız da evden gidince ben uyumaya gittim. Sabaha karşı eşim bağırarak beni uyandırdı. Aşağıya indiğimde Olcay yerde yatıyordu. Eşim F.T. ben yapmadım diye bağırmaya başladı. Onu alıp hastaneye gittik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olcay böbrek hastasıydı. Evimiz hastaneye yakın olduğu için diyalize gidip gelirken bize vuruyordu. Eşiyle arası bozuk olduğu için Olcay bana, bıktım, kendimi kıyacağım demişti. Bu adamın başını karısı yaktı. Suçsuz yere benim başımı yaktılar şeklinde konuştu. Defineleri alabilmeleri için kan akması gerekiyormuş. Sanıklardan şikayetçi olan Olcay'ın ağabeyi ve Olcay 8 yıl boyunca böbrek hastalığı sebebiyle dialize giriyordu. Eşinin böbreğini alarak ikinci bir hayata başladı. Eşinin böbreğini aldıktan 8 ay sonra intihar etmesi mümkün değildir. İntihar vakalarında intihar eden kişi vedalaşmasını yapar. Olcay böyle bir şey yapmamıştır. F.T. ve eş define arayan kişilerdir. Olay sonrasında araştırmalarıma göre F.T., T.V. ve eş, bölgedeki mezarlıkta kazı yapmaya niyetlenmişler. Bu mezarlıktaki defineyi alabilmeleri için de kan akması gerekiyormuş. Bu sebeple kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum ifadelerini kullandı. Defini çıkarmak için mezarlığa kan lazım olduğunu söyledi. Olay gecesi evde bulunan eş, Olcay benim eşimin kuzeni olur. Çocuğunun doğumunu kutlamak için F.T. ve Ş.T.'nin evine gittik. Ben, Olcay, F.T. ve Ş definecilik işiyle uğraşıyordum. Ş.T., defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım olduğunu söyledi. Olcay'ı bu sebeple öldürmüş olabilirler. O gece bence hedef bendim ama tartışma sebebiyle evden erken ayrıldım. Define olayında kan lazım muhabbeti Olcay ölmeden bir hafta kadar önce konuşulmuştu. Olcay'ın hayalleri vardı. İkinci çocuğunu kucağına alması için tedavide oluyordu. Olcay'ın intihar etmesi mümkün değil dedi. Mahkeme heyeti, FTE'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İlliyat, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sosyal medya günü... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Enflasyon rakamları sonrası 10.000 TL asgari ücret bekleyene kötü haber geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre enflasyon sonrası genci yaşlısı bekar evlisi. Gözler onda asgari ücret ne kadar olacak 10.000 TL bekleyenler dikkat. Son dakika haberine göre asgari ücret haberlerine göre son dönemde asgari ücret zammıyla ilgili farklı farklı yorumlar yapılıyor. 2023 Ocak asgari ücretlerin 9.500 TL hatta 10.000 TL olacağına göre iddialar söz konusu oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili dikkat çeken tarih. Finans, finans, Ekonomi. Son dakika. Enflasyon sonrası genci, yaşlısı, bekli, evlisi. Gözler onda asgari ücret ne kadar olacak? 10.000 TL bekleyenler dikkat. Son dakika. Enflasyon sonrası genci, yaşlısı, bekle evlisi gözler onda asgari ücret ne kadar olacak 10.000 TL bekleyenler dikkat son dakika asgari ücret haberleri son dönemde asgari ücret zammı ile ilgili farklı farklı yorumlar yapılıyor 2023 Ocak asgari ücretinin 9500 Türk Lirası Hatta 10.000 Türk Lirası olacağına yönelik iddialar söz konusu Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası asgari ücret zammı ne kadar olacak Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili dikkat çeken tahmin. Son dakika. Yeni asgari ücret için geri sayım başlarken asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Ocak 2023 zamlı için açıklamalar ve tahminler ise peş peşe geliyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile milyonlarca kişinin gelirinin enflasyon rakamlarının üzerinde artacağı ifade ediliyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar kaç TL olacak? İşte konuşulan son rakamlar ve yeni asgari ücret zammı haberinin ayrıntıları. Son dakika, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu, Aralık ayında milyonlarca kişinin gelirini belirlemek üzere toplanacak. Asgari ücret zammının kesin olarak enflasyon oranının altında olmayacağı ifade edilirken, tahmin edilen rakamların asgari ücret için alt limit olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yılın son iki ayına girerken TÜİK tarafından kritik veri açıklandı. Asgari ücret üzerinde etkili olan enflasyon rakamları Ekim ayında da 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. Tüketici fiyatları, Ekim ayında aylık bazda %3,54 arttı. Yıllık tüfeği %83,45'ten %85,51'e yükseldi. Erdoğan'dan asgari ücret mesajı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi asgari ücretin enflasyonun altında kalmayacağını ifade ederken dün akşam flash bir açıklama daha geldi. Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerekse EGT, arka arkaya. 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız ifadelerini kullanarak asgari ücrete zam bekleyen milyonları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı. Enflasyonla bu rakam yanlış biliniyor. Yeminli mali müşavir ve vergi uzmanı Muhammed Bayram enflasyon rakamları sonrasında yeni asgari ücrete ilişkin tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası enflasyon için yıl sonu beklentisini yüzde seviyelerine çıkarmıştı. Biz de bunun bir söylem dili olduğunu... Ancak böyle bir oranın gerçekçi olmayacağından bahsetmiştik diyen uzman isim. Şu anda hali hazırda %85'lik enflasyonu şöyle okumak lazım. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzdetir. Yani Aralık ayından bugüne kadar geçen enflasyon değil. Aralık ayından bu yana enflasyon yüzdeler seviyesine çıktı. 2021 yıl sonu itibariyle 2825 lira olan asgari ücret 4253 liraya yükseltilmişti. O zaman için enflasyon yüzdetir. Yüzlerlik üzerinde bir artış oldu. O zamanlar enflasyonun artış oranı aylık yüzdeler seviyesindeydi. O seviyelerden bugüne gelecek olursak artış oranı hanelere indi. İkinci bir zamla beraber asgari ücret 5500 lira seviyesine geldiği şeklinde değerlendirmede bulundu. Asgari ücret için yeni tahmin. Muhammed Bayram Enflasyonun yıl sonunda %70-75 seviyelerinde gelebileceğini ifade ederek asgari ücrete ilk 6 aylık rakamlar doğrultusunda %30 zam yapıldığını belirtti. Bayram, halihazırda %30 zammın Temmuz'da maaşlara yansıtıldığını anımsatarak geri kalan yüzdelik oranın yeni asgari ücrete yansıtılacağını kaydetti. Bu %5.500 lira olan asgari ücretin üzerine yüzdelik bir artış yapılırsa 7.700, Yüzdelik artış yapılırsa 7.975 lira civarında bir rakama ulaşırız diyen bayram, bu tutarlar açlık sınırının bir miktar üzerinde. En azından açlık sınırının üzerinde asgari ücret belirlenmesinde fayda var. Ama bu 8.000 lira en az rakam. Piyasada dolaşan 9.000, 10.000, 11.000 lira seviyeleri gerçekçi değil ifadelerini kullandı. Dene kadar zamlanmıştı.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 Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu Böylece asgari ücreti yüzde 30 artışla net 5500 liraya yükseldi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız kritik teklif mecliste kabul edildi öğrenim kredisi kur korumalı mevnunat Ve izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber videonun sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber açtığımız olan tarikhaber.com'a bekleriz. İstemimize yer alan reklamlara tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak diye.